Merhaba arkadaşlar. Size benim de kullandığım ve çok sevdiğim çok önemli bir e, editörden bahsedeceğim. Aslında tam editör değil ama e, Windows'un e, bu kullandığımız e, dosya e, işlemlerini yapan e, ve e, Windows'tan daha gelişmiş olan e, bir program küçük bir program aynı zamanda taşınabilir bir program yani kurulum gerektirmeyen isterseniz kurulum gerektiren versiyonu da var ben indirdim e, linkini de bulabilirsem atarım size zaten e, qdir dediğiniz zaman e, hemen buluyorsunuz e, program bu küçük bir program e, ben aldım masa üstüme koydum. Şimdi en güzel özelliği şu. Eee ekranımızı 4'e eee 3'e eee ve 3'ün çeşitli farklı yönlerinde mesela böyle e, böyle eee 2'ye e, ya da 2'ye böyle. Eee ya da 4'e e böyle. Ya da 4'e yatay. E, dikey e, Büyüklü küçüklü e, Dörde bu şekilde e, Ve dörde bu şekilde e, Bir de tam ekran Şeklinde Windows gibi Yapabiliyoruz Ben e, Genelde e, Dikey 4 kullanıyorum e, Bu Tamamıyla size kalmış bir olay yani e, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ee, Windows'un e, hemen hemen bütün e, görünümü vesaireydi. E, işte e, görünümde e, yapılacak işlemleri e, ve e, sağ tuş tıklayarak e, Windows'un yaptığı bütün işlemleri kullanıyor. E, aynı zamanda e, geldiğiniz yerde işte dosya tekrar bir klasör açma. E, buraya gelip işte e, yeni bir e, klasördü, işte dosyaydı vesaire gibi bütün özellikleri kapsıyor. İşte e, atıyorum türüne göre burada olmaz da şurada mesela, gerçi bunların da hepsi aynı. E, şimdi kullanıcılar, olsa girelim. Şöyle mesela e, farklı şeyler var. E, burada türüne göre e, listele işte listele dedik. Sonra e, görünümü tekrar işte e, görünümü ayrıntılı e, listeleyebiliriz. E, işte şeylerini. E, burada e, mesela e, Windows'un eklerini, şey, Windows'un pardon programın e, veya dosyanın e, eklerini görmek istediğimizde işte e, bunlara da yine aynı şekilde e, bilgilerden. E, Pardon, ekstralardan, e, ayarlardan e, aynen e, Windows'un yaptığımız ayarlar gibi yapabiliyoruz. İşte gizli dosyalar ve klasörleri göster, bilinen uzantılar gizlen, mesela gizli az önceki e, exe gibi, dll gibi, e, ini gibi ekleri e, kapatabiliriz. E, açabiliriz. E, gizli ve klasörleri e, göstermeyebiliriz. E, sağ menüsüne küldür eklensin seçeneği var mesela bu e, genelde e, onu ekleyebiliriz. İşte e, zip gibi falan filan dosyaların içine girme gibi e, özellikleri açabiliriz, kapatabiliriz. E, yani e, süzgeçler falan var. E, e, burada tabi bir bunu biraz bilmek gerekiyor. E, ağaç görünümünde değişiklikler, ağaç görünümünden kasıt e, şu. E, şimdi açık olduğu için hani, e, birbirinin içinde e, olan kısımları daha farklı şekillere sokabiliriz. E, yani bunları biraz e, denemenizi tavsiye ederim. Ama en güzel özelliği, bir işte CDDD FD yani flashımız vesaire falan filan karmaşık bir yapıda bir tarafta başka bir şey bir tarafta başka bir şey bir tarafta başka bir şey arama ya da hard diskten hard disk'e veya flash'tan hard disk'e kopyalarken hepsini kopyaladık mı eşit mi vesaire gibi durumları işte bir sürü buradan pencereler açarak ondan sonra birbirine giren şekilde değil de Böyle çok daha stabil ve karmaşa olmadan güzel bir şekilde dosyalama işlemlerini çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani Windows'un bütün işlemlerini yaptıktan sonra üzerine ekstraları da var. Ben kullanıyorum ve bundan vazgeçmiyorum. Hoşuma gidiyor ve taşıyabiliyorum istediğim gibi. Tavsiye ederim. Tabii böyle pratik bilgiler gelecek. O yüzden de kanalıma abone olup takip ederseniz iyi olur ve isteklerinizde olursa yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım.